Her zaman Türkiye'nin tablosuna ve bildirilene karşınızdayız. Ben Yüzdebir Tarık Demirzade, Tarık an Haber.Net.com ana bildirilme başlıyor. Yaklaşık 21-31'e kadar bu ekranlarda kına çıkan geçmeyi seçin paylaşarsanız benim ana bildirilmezi başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanışacak olursak: Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, İngiliz Tarık Haber, Yayı Tarık Haber, Tambur Tarık Haber, İnsan Tarık Haber. Twitter, Tarık Haber, Reddit kanalda ipad, Mürcizör 8, YouTube, Tarık Haber TV ve K. Ömer Tarık'ın az hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar, Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız tarih Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yayındayız. Canlı yayın kanalımız Tarık Amel'i bilemizlere ulaşabilirsiniz. Bu videoda yayınlayız değerli kanalımız Tark Haber gibi videomuz ulaşabilirsiniz. her evet, dostlar tabii yayında yayın kanalımız çıkana liste arka battiydi ulaşabilirsiniz non live'da da yayındayız non live kanalımız arka battiydi hem seri ulaşabilirsiniz Twitter'da bir sohbet odaları var değerli izleyenler. Twitter kanallarımızdan bizleri davet e, takip edebilirsiniz. m <sighs> Anava bültenimiz başlıyor değerli dostlar. 21.31'e kalır dediğimiz gibi bu ekranlardayız ve ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Şunayistan'ın gündüzü gece olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı deyip sert konuştu değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler geldi. Yunanistan'ın gündüzü gece olacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sivas'ta katıldığı bir etkinlikte Yunanistan'la ilgili sert ifadeler kullandı. Fuat Oktay Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı. Bir gece ansın gelebiliriz dedi. Bakıyoruz müçalak izde gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler, Yunanistan'ın gündüzü gece olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler, Yunanistan'ın gündüzü gece olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas'ta katıldığı bir etkinlikte Yunanistan ile ilgili sert ifadeler kullandı. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı, bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bakıyoruz Michotakis'te gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye, Ege'deki tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak diye konuştu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fırat Oktay, Sivas'ta AK Partililer ile bir araya geldi. Oktay, partililere hitaben yaptığı konuşmasında muhalefet partilerini eleştirip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya Muharebesi'nin nerede gerçekleştiğini bilmediğini hatırlattı. Oktay, Ekonomi başta olmak üzere aksaklıkları çözmek için uğraşırken muhalefet her işi çıkmaza sürüklemenin, sürünceme de bırakmanın kavgasını veriyor. PKK ile ve FETÖ'nün arka bahçesinde kurdukları masada topluma fitne servis ediyorlar. Hiçbirinin Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi diye bir derdi yok. İklerini tutan abilerini hoşnut etmenin derdindeler. Türkiye uzay ajansı kurarız, şimdi uzayın zamanı dilerler. derler. Karadeniz'de doğalgaz buluruz, inanmazlar. Savaş ortamında bir tahıl koridoru açıp tüm dünyanın gıda sorununu çözeriz, görmezden gelirler. Terörü kaynağında kuruturuz, tutup yüklüyü savunurlar. İsveç'te Finlandiya'yı masaya oturtup PKK-YPV ve FETÖ'ye karşı mücadele anlaşması imzalatırız, elinize ne geçti diye sorarlar. Daha Sakarya muharebesinin nerede gerçekleştiğini bilmeyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz dedi. Cehalet Cenahın Belediye Başkanı Oktay konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yla ilgili tepki çeken açıklamalarını hatırlatarak, yine bu cehalet cenahının belediye başkanı, tarihten bir haber şekilde Yunanistan'ı ağzına alamadan ecdadımıza saldırıyor. Hani siz Mustafa Kemal'in askerleriydiniz? Cumhuriyet'in kurucu ideolojisini temsil ediyordunuz hani? Milli mücadele ruhunu yaşatan da temsil eden de biziz. Öyle mi Sivas? Yüzyıl önce burada toplanan o gözü karar... O istiklale yürüyen yürekler bizlerde çarpmıyor undur. Yüz yıl önce Sivas'ta milletimiz milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diye haykırmış, yedi düvele meydan okumuştur. Yüz yıl önce Sivas'ta ne dediysek yüz yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz, bayrağımıza, bağımsızlığımıza, vatanımıza uzanan elleri kırarız. Bu duruşumuz bölgemizin istikrarı ve dostlarımız için de geçerlidir dedi. Azerbaycan'ın yanındayız. Türkiye'nin Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında olduğunu yineleyen Oktay, Can Azerbaycan'ın Mehmetçikleri sınırda Ermeni terörüne maruz kaldığında biz Ankara'da, Sivas'ta rahat uyuyamayız. Şanlı Karabağ zaferinden sonra sınırların netleştirilmesi konusunda da kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan tahriklere ve kışkırtmalara bir an önce son vermelidir. Biz bu konuda da her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız ve Azerbaycan için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi. Yunanistan'ın gündüzü gece olacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in açıklamalarına cevap veren Oktay, muhalefetin ağzını alamadığı Yunanistan, her gün hava sahamızı, mavi vatan su istimal etmeye çalışıyor. Uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri statüdeki adaları silahlandırıyor. Ege'de geri itme yaparak her gün çok sayıda bebeğin aileleriyle birlikte ölümüne sebep oluyor. Böyle pervasız hareket eden bir Yunanistan'a biz aklını başına al İzmir'i unutma deyince tansiyonu yükselten taraf mı oluyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı. Adaları silahlandırmayı bırak yoksa bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bakıyoruz Miçotakis de gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan'ın gündüzü gece olacak. Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa Yunan'ın güvendiği adalara kar yağacak. Onları bu maceralara sürükleyenler, dost görünenler tabi anında ortadan kaybolur o zaman. Bu yüzden İzmir'i unutma diyoruz, Kıbrıs'ı unutma diyoruz şeklinde konuştu. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana devam ediyor yaklaşık değerli izleyenler 21.31'e kadar. Diğer haberimizde. Ge geçiyoruz Trabzonspor Kızıl Yıldız'ı ağırlıyor ve maçta ilk gol geldi Trabzonspor değerli izleyenler Kızıl Yıldız'ı ağırlıyor UEFA Avrupa ligi olup da maç Medikal Park Stadyumunda oynanıyor maçı Saçha Sam Gorman yönetiyor değerli izleyenler ve maç şu anda 1-0 Trabzonspor'un önderliğinde üstünlüğü de devam ediyor maçta 48. dakika oynanıyor ikinci ayda başladı ve golü 16. dakikada Merak Hamsik kaydetti değerli izleyenler maçın detaylarını yani canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz değerli izleyenler özellikle Like kanalımızdan takip edebilirsiniz. Şeyma Subaşı'nın gizli görüntüleri olay oldu, uyuşturucu ne ararsanız var. Partide skandal, iddia ortaya çıktı değerli izleyenler. Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu. Şeyma Subaşı'nın bir ayrı bir barıştı sevgisi. Melido ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Şeyma Subaşı'nın yeni görüntüleri şok etti. Son dakika haberine göre Şeyma Subaşı'nın yurt dışına bir partide uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Partiye katılan bir başka kadının çektiği görüntüleri kısa süre içinde sosyal medya yayıldı. Görüntülerin ardından Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meydo ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilirken Subaşı'ndan henüz açıklama gelmedi. İşte son dakika haberinin detayları. Magazin, magazin, güncel. Son dakika Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu. Şeyma Subaşı'nın bir ayrılık bir barıştığı sevgilisi Meydo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Son dakika, Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu. Şeyma Subaşı'nın bir ayrılık bir barıştığı sevgilisi Meydo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Şeyma Subaşı'nın yeni görüntüleri şok etti. Son dakika haberine göre Şeyma Subaşı'nın yurt dışında bir partide uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Partiye katılan bir başka kadının çektiği görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin ardından Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meydo ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilirken Subaşı'ndan henüz açıklama gelmedi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı'nın yurt dışında katıldığı bir organizasyonda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. 1990 doğumlu Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meydo ile bir ayrılık bir barışmasıyla gündeme gelmişti. Şeyma subaşı son olarak Meydo ile öpüşürken görüntülerini paylaşmıştı. Son dakika, Şeyma Subaşır ve sevgilisi Meydo'nun görüntüleri ortaya çıktı. Kokain iddiası. Daha önce de uyuşturucu kullandığına dair paylaşımlar yapılan Şeyma Subaşır'ın ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Şeyma'nın Mısırlı sevgilisi Muhammed al ile birlikte kokain olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken görüntülerinin olduğu gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı'nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor. Şeyma Subaşı daha önce uyuşturucu kullandığına dair iddiaları reddetmişti. Selen Serengil paylaştı, Şeyma ne içiyor? Magazin programcısı Selen Serengil, Şeyma Subaşı'nın görüntülerine yer verdi. Selen Serengil, Instagram hesabından Şeyma Subaşı'nın o anlarını paylaşarak Şeyma ne içiyor? Yarın paylaşacağız notunu düştü. Son dakika Seren Serengil'in Çeyma Subaşı paylaşımlı olay oldu. Mevdo ile birlikte ne içiyor? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. <gülüyor> Ana haber ülkemiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık e, 21.31'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adayı diyaloğu diyalo yaşandı, Altın Masa'da benim adımı değerli izleyenler dedi. Merakşener ile Tanca Özcan arasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı diyaloğu yaşandı, Altın Masa'da benim adımı dedi. 2023 seçimleri adım adım yaklaşırken millet ittifakın Cumhurbaşkanı adayın kim olacağı ve Altın Masa nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili tartışmalar siyaset gündemine geniş iş bulmaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkan Ömer Akşener ile Bol Belediye Başkanı Tanrıza Özcan arasındaki bir diyalog dikkat çekti. Akşener Altırım Masa'da aday olarak ismini unut unutmamasını isteyen Özcan'a şimdi herkesi ko komaya sokayım unutmayacağım şeklinde yanıt verdi. Haber. Haber. Güncel. Meral Akşener ile Tancı Özcan arasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı diyaloğu, Altırlı Masa'da benim adımdı. Meral Akşener ile Tancı Özcan arasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı adayı diyaloğu, Altırlı Masa'da benim adımdı. 2023 seçimleri adım adım yaklaşırken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve masadan nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili tartışmalar siyaset gündeminde geniş yer bulmaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan arasındaki bir diyalog dikkat çekti. Akşener, yıl masada aday olarak ismini unutmamasını isteyen Özcan'a şimdi herkesi konuya sokayım. Unutmayacağım şeklinde yanıt verdi. 2023 seçimlerine doğru siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesi Cumhurbaşkanı adaylığı. Siyasilerden adaylığa ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken son olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Bolu Belediye Başkanı Tancı Özcan arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. İşte detaylar. Bolu'da, belediye tarafından Paşaköy mahallesinde yapılan yeni binasına taşınan itfaiye Müdürlüğü'nün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bolu'da bir kardeşiniz var. Açılış töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu aradalı masada isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Toplum olarak biz bekliyoruz. Bolu'da bir kardeşiniz var. Diploması var. 8 yıllık devlet deneyimi var. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış. Başarı öyküsü de var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin dedi. Meral abla benim adımı altınlı masada unutma. Özcan'ın ardından kürtüye çıkan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bolulular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördü. İki şey talep etti. Meral abla benim adımı da masada unutma. Şimdi herkesi konuya sokayın. Unutmayacağım. Tancı Başkan. Bunlar alındı konuldu. Sorunumuz yok diye konuştu ana sayfaya dönmek için tıklayınız gece olan Ama haber bütenimiz devam ediyor yaklaşık 21.31'e kadar diğer haberimize geçiyoruz söz çaklarını beklerken iki mevsim artada yaş yaşa yaşayacağız yeni uyarı geldi değerli izleyenler yani. Çöz beklerken yeni uyarı geldi. İki mevsimi art arda yaşayacağız. Meteorolojiden gelen uyarılarda 16 Eylül Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlayacağı belirtilmişti. Vatandaşlar çöz beklerken hava durumuna ilişkin Profesör Doktor Orhan Şen'den yeni bir uyarı geldi. Önümüzdeki 5-6 gün dikkat, çek dikkat çeken Profesör Doktor Şen iki mevsimi art arda yaşayacağız dedi. İşte hava durumu tahminiyle ilgili son bir Haber. Haber. güncel. Çöl sıcaklarını beklerken, yeni uyarı geldi, iki mevsimi art arda yaşayacağız. Çöl sıcaklarını beklerken, yeni uyarı geldi, iki mevsimi art arda yaşayacağız. Meteorolojiden gelen uyarılarda 16 Eylül Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlayacağı belirtilmişti. Vatandaşlar çöl sıcaklarını beklerken hava durumuna ilişkin Profesör Doktor Orhan Şen'den yeni bir uyarı geldi. Önümüzdeki 5-6 güne dikkat çeken Profesör Doktor Şen, "İklim mevsimi art arda yaşayacağız." dedi. İşte hava durumu tahminiyle ilgili son bilgiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla alakalı gelen son tahminlerde, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının yurt genelinde yarından itibaren artmaya başlayacağı belirtmişti. Yaz aylarını bile aratacak çöl sıcakları beklenirken hava durumuyla alakalı yeni bir uyarı geldi. Uyarıyı meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen yaptı. İşte detaylar. Fark 10 dereceyi bulacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve tahminlerini belirten Profesör Doktor Şen, önümüzdeki 5-6 günde sıcaklıklardaki yükseliş ve azalış farkının 10 dereceyi bulacağını söyledi. İki mevsimi art arda yaşayacağız. Öte yandan Profesör Doktor Şen, Mevsimlerle ilgili değişikliğe de değindi. Şen, önümüzdeki 5-6 günde iki mevsimin art arda yaşanacağına dikkat çekti. Bunun önce sıcak yaz, sonra ılık sonbahar şeklinde olacağını aktardı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gece Olay Ama haber mülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-31'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Şansı ka şans kalmadı. Galatasaray'da kriz yeni imza atmıştı değerli izleyenler. Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor. Artık şansı kalmadı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer eden Yusuf Demir gösterdiği ilk maç performansıyla tara tarafta, taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış durumda. 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk stasyonunda oynayabilmesi için... Tüm sınırları zorlayan ısrar kırmızılarda kriz çıktı. Yusuf'un Türk statüsünde oynan, oynayamayacak olması Okan Buruk'un elini kolunu bağlamıştır. Spor. Spor. Galatasaray. Galatasaray'da Yusuf Demir krizi. Artık şansı kalmadı. Galatasaray'da Yusuf Demir krizi. Artık şansı kalmadı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Yusuf Demir, Gösterdiği ilk maç performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplamış durumda. 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için Türk sınırları zorlayan Sarı Kırmızılılarda kriz çıktı. Yusuf'un Türk statüsünde oynayamayacak olması Okan Buruk'un elini kolunu bağlamış durumda. Yusuf Demir Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen müthiş bir yeteneğe sahip olan genç oyuncunun başı pasaportuyla dertti. Türk pasaportu olmadığı için yabancı sayılan Yusuf Demir için tüm şartları zorlayan Sarı Kırmızılılar olumsuz cevap aldı. Türk milli takımı şansı kalmadı. Daha önce 4 kez Avusturya forması giyen Yusuf'un Türk milli takımında oynama şansı kalmadı. Sport Toto Süper Lige 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılan Yusuf için tüm şartlar zorlansa da Türk sayılması imkansız durumda. Okan Buruk ne demişti? Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf'u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik, onu Türkiye'yi tercih etmedi. Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum.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 Penaltı ve top ağlarda skor 1-0 oldu değerli izleyenler. E, UEFA Avrupa Liginde heyecan yine doğrultu. E, Kuluş takımı kendi evinde Demir Grup Sivas Sporu arıyor ve maç do 59. dakika oynanıyor ve maç 28. dakikada Max Grader'in penaltı vuruşuyla 1-0'un önüne gidiyor. Maç doktor Konstantin de Kalski Stadyum'unda oyn oynanıyor ve maçı Allard Lindroth yönetiyor. Maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bir efsane sonu hayranlarına üzülen haber geldi değerli izleyenler. Bir efsane sonu yaşandı Roger Federer tenis kariyerini noktalayacağını duyurdu. İsviçreli tenisçi Roger Federer Gelecek hafta düzenlenecek Laver Cup'ın ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı. Kariyerinde 20 gram slam şampiyonluğu bulunan 41 açındaki Federer. Emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyuyoruz. Spor. Spor. Diğer sporlar. Bir efsanenin sonu. Roger Federer tenis kariyerini noktalayacağını duyurdu. Bir efsanenin sonu. Roger Federer tenis kariyerini noktalayacağını duyurdu. İsviçreli tenisçi Roger Federer, gelecek hafta düzenlenecek Lavercuk'un ardından kariyerini noktalayacağını açıkladı. Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Federer, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Roger Federer, gelecek hafta gerçekleşecek olan Lavercuk'un ardından tenis kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Açıklamasında, gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama Grand Slam'lerde ya da ATP turunda değil diyen Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Lavercük'ün katılacağı son turnuva olacağını bildirdi. Üç kez dizinden operasyon geçiren ve 2021 İmledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan İsviçreli sporcu, son dönemde vücudumun bana mesajını etti. 24 yıl boyunca 1500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmediğim ifadelerini kullandı. 8 kez şampiyonluk yaşadığı İmledon'u tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olan Federer, son şampiyonluğunu 36 yaşında 2018 Avustralya Açık'ta elde etmişti. İlk kez 2004 yılında Dünya klasmanının bir numarasına yükselen Federer, toplam 3.10 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen yıl bu rekorun yeni sahibi oldu. Grand Slam turnuvalarında 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ve 21 kez kupaya uzanan Djokovic, bu süreçte en çok Grand Slam kazanan erkek sporcu listesinde Federer'in üstüne çıktılar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Roma... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21-31'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz Değerli izleyenler, Baçakşehir karşısında galibiyet peşinde koşmaya başlıyor. Ee, Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda maç başlayacak. Maç saat 22'de başlayacak. Maçı Gülerlomo, Correa Fernandez yönetecek değerli izleyenler. Ve maçı saat 22'den itibaren sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Maçın kadrosuna bakacak olursak, Medipor, Başakşehir ilk 10.000'de Muhammed Şengezer Kaleci, Hasan Aykaldırım, Junior Çeyiçara, e, e, Ahmet Toğba, Yusuf Niyans Tame, Lukas Daniel Alexic, Berkay Özcan, Sefino Okaka, Serdar Güller, Monyer Klor ile İKOM Ve yedeklere Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Lukas Lima, Leo Durte, Mesut Özil, Tek Tekdemir, Özdemir Ömer Ali Şahiner, Deniz T Türüç, Bert Nattrore, Patrae Sönlich, Muhammed Arsantaş, Batuhan Çelik yedeklerde. Florentina ikonbide, Kalede, Pellegui, Coloni, Lorenza, Venotti, Lucas Martinez, Cuarto, Icorto, Santos, Alexa Tersic, Gualimo, Van Tontreto, Sofyan Amrabat, Amrabat Josep, Merat, Vinicordo, Sonogaro, Arthur Cabral ve Jansuz Ikone ikonbiderde. Yedeklerde ise... Petro Teke'nin Mikael, Pernon Cristiano Braki, Duha, Raineri, Fede Tumkam, Anthony Perac, Ronald, Roland Ronaldo, Mamdou Koudimo, Castro, Alessandro Bianchi, Konstantin Fatosoli, Luka Jovic ve Cristiano Come ile gerekler bu şekilde değerli izleyenler. Kuyumculardan yeni altın tahmini geldi değerli izleyenler. Kuyumculardan yeni altın tahmini geldi. Yatırımcılara tavsiye yaptı. Bu fiyatlardan altın alın dedi. Gram altın fiyatları ABD e enflasyon verisi sonrası oldukça hareketlendi. Son günlerde yeniden düşüşe geçen gram altın 1000 liranın altına gelirdi. Yatırımcıların gram altın ne kadar olacak sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte gram altın fiyatları ilgili son tahmin. Finans, finans, ekonomi, uyumculardan yeni altın tahmini, yatırımcılara tavsiye bu fiyatlardan altın alın, uyumculardan yeni altın tahmini, yatırımcılara tavsiye bu fiyatlardan altın alın. Gram altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası oldukça hareketlendi. Son günlerde yeniden düşüşe geçen gram altın bin liranın altına geriledi. Yatırımcıların gram altın ne kadar olacak? Sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte gram altın fiyatı ile ilgili son tahminler. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında gram altın fiyatları bin liranın altına indi. Öte yandan Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda faizi 100 baz puan artırabileceğinin konuşulmaya başlanması Amerika Birleşik Devletleri dolarını güçlendirirken altın fiyatını aşağı çekti. Bununla beraber kuyumculardan altınla ilgili yeni altın tahmini geldi. Bu düşüşler altın almak için bir fırsat. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salim Özman, altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu, bu fiyatlardan altına yatırım yapmanın ilerleyen zamanda yatırımcıya kazandırabileceğini söyledi. Yaz sezonunun bitmesinin altın fiyatlarının düşmesinde etkili olduğunu belirten Özman, sezon bittiği için Türkiye'de ve dünyada altın talebi düşmeye başlıyor. Yaz sezonu bitince altına talep düştüğü için bu aylarda fiyatların düşmesi normal. Şu anda dünyada yıldızı parlayan yatırım aracı Amerikan doları. Fed'in faiz artışları doların değerini yükseltti. Dolar-euro paritesinde de bunu görüyorsunuz. Dolara ilginin artması da altına olan talebi düşürüyor. Bu düşüş, kısa süreli bir düşüş. Dünyadaki bu enflasyonist ortamda altın fiyatlarının çok fazla düşmesi mümkün değil. Bence bu düşüşler altın almak için bir fırsat. Altının onsunun 1700 doların aşağısına düşmesiyle yatırımcılara tavsiyem, bu fiyatlardan altın alınmasıdır dedi. Bu fırsat, altın alınarak değerlendirilebilir. Altın fiyatlarındaki düşüşün uzun süreli olmayacağını savunan Özman, altındaki bu düşüşler spekülatif. Bu fırsat, altın alınarak değerlendirilebilir. Dünyada her şeyin fiyatı artıyor. Enerji, işçilik, işletme, kira fiyatları çok yüksek. Bunlara paralel olarak altının topraktan çıkartma maliyetleri de artıyor. Rusya-Ukrayna krizinden dolayı Rus altın rafinerileri Avrupa'ya satış yapamıyorlar. Ondan dolayı altın arzında da bir sıkıntı var. Enflasyon bu kadar yüksekten, altın arzında sıkıntı varken fiyatların dünya pazarında bu rakamların altına düşmesine imkan yok. Bence bu düşük fiyatlarla altın alınıp fırsata çevrilmeli diye konuştu. Gram altın 990 liranın altını gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun Ağustos ayında beklentilerin üzerine çıktığının açıklanması sonrası FED'den faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi altın fiyatını vurdu. Veri sonrası son iki ayın en büyük düşüşünü yaşayan ONS altın bugün 1695 seviyesine kadar geri çekildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. UST'den çiğ süt fiyatı açıklaması. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-31'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve maçta ikinci golde geldi değerli izleyenler ve şu anda e, 2-0 yaptı Trabzon Spor. Değerli izleyenler, Kızıl Yıldız karşısındaki sıfırı önüne götürüyor maçı. Dediğimiz gibi bu maçı da sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Korkudan rapor yayınlandı 2023'te risk artıyor değerli yani Dünya Bankası'ndan korkudan rapor açıklandı. 2023'te küresel re resesyon riski artıyor dedi. Dünya Bankası küresel durgunluk yakın mı başlıklı yeni raporu açıkladı. Raporda dünyanın en büyük 3 ekonomis, ekonomisinin keskin bir şekilde yavaşladığı belirtildi. Banka yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş zamanlı olarak faiz oranları arttır, arttırdık, arttırdıkça 2023'te küresel resesyon riskinin art. Arttığını da bilmiyoruz. Finans. Finans. Ekonomi. Dünya Bankası'ndan korkutan rapor. 2023'te küresel resesyon riski artıyor. Dünya Bankası'ndan korkutan rapor. 2023'te küresel resesyon riski artıyor. Dünya Bankası küresel durgunluk yakın mı? Başlıklı yeni raporunu açıkladı. Raporda dünyanın en büyük 3 ekonomisinin keskin bir şekilde yavaşladığı belirtildi. Banka, yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş zamanlı olarak faiz oranlarını artırdıkça 2023'te küresel resesyon riskinin arttığını da bildirdi. Bankadan, küresel durgunluk yakınlığı, başlıklı yeni raporuna ilişkin yapılan açıklamada, dünyanın 4 bir yanındaki merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını son 50 yılda görülmeyen bir eş zamanlılıkta yükselttiği kaydedildi. Bu trendin gelecek yılda devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak şu anda beklenen faiz oranı artışlarının ve diğer politika eylemlerinin küresel enflasyonu salgın öncesi seviyelere geri getirmek için yeterli olmayabileceği aktarıldı. Açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları enflasyona tepki olarak eş zamanlı olarak faiz oranlarını yükseltirken, Dünya 2023'te küresel bir durgunluğa ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ekonomilerde kalıcı zarar verecek bir dizi finansal krize doğru ilerliyor olabilir değerlendirmesinde bulunuldu. Dünyanın 3 büyük ekonomisi yavaşlıyor. Arz kesintileri ve iş gücü piyasası baskıları azalmadıkça çekirdek enflasyonun 2023'te %5'e ulaşabileceğine dikkat çekilen açıklamada, daha fazla faiz artırımı ve finansal piyasa stresinin küresel gayri safi yurt içi hasıla, GİSİL, büyümesini 2023'te %05'e yavaşlatabileceği, bunun kişi başına %04'lük daralmaya denk olduğu kaydedildi. Açıklamada, küresel enflasyonu hedeflerle uyumlu bir orana düşürmek için merkez bankalarının faiz oranlarını 2 puan daha artırmasının gerekebileceği belirtildi. Küresel ekonominin 1970'den bu yana resesyon sonrası toparlanmanın ardından şu anda en keskin yavaşlamasında olduğuna işaret edilen açıklamada, küresel tüketici güveninin önceki küresel resesyonların başlangıcından çok daha keskin bir düşüş yaşadığı aktarıldı. Açıklamada, dünyanın en büyük uç ekonomisi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Euro bölgesi, keskin bir şekilde yavaşlıyor ifadesi kullanıldı. Politika yapıcılar odak noktalarını üretimi artırmaya kaydırabilir. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David da küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığını, daha fazla ülke resesyona girdikçe daha da yavaşlamasının muhtemel olduğunu belirtti. Mal pas, düşük enflasyon oranları, para birimi istikrarı ve daha hızlı büyüme elde etmek için politika yapıcılar odak noktalarını tüketimi azaltmaktan üretimi artırmaya kaydırabilir. Politikalar, büyüme ve yoksulluğun azaltılması için kritik olan ek yatırım yaratmaya ve üretkenliği ve sermaye tahsisini iyileştirmeye çalışmalıdır değerlendirmesinde bulundu. Dünya Bankası Adil Büyüme, finans ve kurumlardan sorumlu başkan yardımcısı Ayhan Köse para ve maliye politikalarının yakın zamanda sıkılaştırılmasının enflasyonu düşürmeden muhtemelen yardımcı olacağını aktardı. Köse, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerdeki politika yapıcıların, küresel olarak eş zamanlı sıkılaşma politikalarından kaynaklanan potansiyel etkileri yönetmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21-31'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimizde geçiyoruz. Günün videosunda bugün 4 aylık bebeğini mucizevi kurtulmanı kameralara anlayan yansıdı değerli izleyenler. 4 aylık bebeğin kurtulmanı kameralara yansıdı 24 saatten fazla bir süre enkaz altında kaldı mucizevi bir şekilde sağ çıkardı. Ürdün sivil savunma hakipleri Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı binanın çökmesi nedeniyle gün akşam enkaz altından kurtaran bebeğin görüntülerini paylaştı. Yetkiler ayrıca olayda can kaybı sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Haber. Haber. Dünya. 4 aylık bebeğin kurtulma anı kamerada. 24 saatten fazla bir sürü enkaz altında kaldı. Mucizevi bir şekilde sağ çıkartıldı. Ürdün'de çöken binanın enkazından kurtarılan bebeğin görüntüleri paylaşılacağın kaygı sayısı 10'a yükseldi. 4 aylık bebeğin kurtulma anı kamerada. 24 saatten fazla bir süre enkaz altında kaldı. Mucizevi bir şekilde sağ çıkartıldı. Ürdün sivil savunma ekipleri, Ürdün'ün başkenti Ağman'da 4 katlı binanın çökmesinin ardından dün akşam enkaz altından kurtarılan bebeğin görüntülerini paylaştı. Yetkililer ayrıca olayda cam kaybı sayısının 1.0'a yükseldiğini açıkladı. Ürdün'ün başkenti Ağamla'nın Alevdeh bölgesinde dün 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından enkaz altından kurtarılan bebeğin görüntüleri paylaşıldı. Ürdün sivil savunma ekipleri 24 saatten fazla süredir enkaz altında kalan bebeğin kurtarıldığı görüntüleri yayınlarken Malak isimli bebeğin 4 aylık olduğu bildirildi. Yetkililer ayrıca olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1.0'a yükseldiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İldi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Binayı terk eden Ermeni askerlerin görüntüsü paylaşıldı. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti. Ama haber ürtenimiz devam ediyor yaklaşık 21.31'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. <Gülüyor> Azerbaycan Ermeni askerleri birliğini yok etti. Ee, bölge böyle görün, böyle kaçtılar diyeceğine yani o görüntüler kaydedildi. O, o görüntüler paylaşıldı. Binayı terk eden Ermeni askerlerin görüntüsü paylaşıldı. Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti. Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çalışmalara ilişkin sıcak bölgelerine haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti. Azerbaycan askeri birlik binasını terk eden Ermeni askerlerinin görüntüsünü yayınladı. Haber. Haber. Dünya. Binayı terk eden Ermeni askerlerin görüntüsü paylaşıldı. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti. Bina'yı terk eden Ermeni askerlerin görüntüsü paylaşıldı. Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti. Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalara ilişkin sıcak bölgeden haberler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti. Azerbaycan, askeri birlik binasını terk eden Ermeni askerlerin görüntüsünü yayınladı. Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmalarda her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu, Kelbican için tehdit oluşturan Başar Keçar illiğine bağlı zor diğerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti. İnsansız hava aracı, İLEA, kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca, Askeri Birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi. Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar T 2 SİHA ile Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırında aş kesen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 Çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış. Azerbaycan'da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti. İLEA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.31'e kadar ve diğer haberimizde geçiyoruz. Şeyma ne içiyor değerli izleyen yani, Ogranetler sonrası şok gönderme geldi. Son dakika haberine göre Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımı olay oldu. Mido ile birlikte ne içiyor dedi. Son dakika haberine göre eski şarkıcıtiy televizyoncu Serel Serengil'den Şeyma Subaşı paylaşımı geldi. Şeyma Ussubaşı'nın sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili bir paylaşım yapan Serel Serengil Şeyma ne içiyor yarın paraşacağız yani Serel Serengil'in o sözlerinden sonra Şeyma Ussubaşı'nın Açıklama yapı yapmayacağı merak konusu oldu. Magazin Magazin Güncel Son dakika Seren Seren Gilim Çeyma paylaşımı paylaşımlı olay oldu. Mevdo ile birlikte ne içiyor? Son dakika Seren Seren Gilim Çeyma paylaşımı paylaşımlı olay oldu. Mevdo ile birlikte ne içiyor? Son dakika haberi Eski şarkıcı Yeni televizyoncu Seren Serengil'den Şeyma Subaşı paylaşımı geldi. Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada yayılan görüntüleriyle ilgili bir paylaşım yapan Seren Serengil, Şeyma ne içiyor? Yarın paylaşacağız diyen Seren Serengil'in o sözlerinden sonra Şeyma Subaşı'nın açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu. Son dakika haberi, bir ayrılık bir barıştığı Mısırlı sevgilisi Meydo ile paylaştığı fotoğraflarla gündem olan Şeyma Subaşı, yeniden olay oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından televizyoncu Seren Serengil flaş bir paylaşım yaptı. İşte Seren Serengil'in Şeyma Subaşı paylaşımları. Şeyma Subaşı'nın kapalı bir mekanda Mısırlı sevgilisi Meloil ile birlikte çekilmiş olan görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Serengil, Şeyma ne içiyor? Notunu düştü. Serengil, konuyu söylemezsem olmaz programında konuşacaklarını da paylaşımlarına ekledi. Sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan görüntülerle ilgili Subaşı tarafından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Son dakika, Şeyma Subaşı'nın gizli çekilen görüntüleri olay oldu. Şeyma Subaşı'nın bir ayrılık bir barıştığı sevgilisi Meydo ile uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 21-31'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler, Redners Fenerbahçe'yi konak ediyor. EF Avrupa Liginde heyecan dorukta. Fenerbahçe'den sürpriz ilk 11 haberimizde değerli izleyenler. EF Avrupa Liginde heyecan yine dorukta. Saat 22'de başlayacak mücadele değerli izleyenler. Rosan Park Sarımında oynanacak. Macaric Se'yi Kulbakov yönetecek değerli izleyenler. Bu maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebiliyorsunuz. Ve başka kadrosuna bakacak olursak Rangers'da ilk 11'e Steve Aman'dan da Hamari, Torore, Birgir, Melgrin, John Orton, Rathor, Benjamin Burnhans, Lavrov, Majer, Lance, Dijonko, Martin Trader, Aminal Glory, Mancom, Sulman'e yer alıyor. Teknik direktörleri Bruno Canera yer alıyor. Renner's'ın gereklerinde, Romain Sarin, Doğan Alemdaş, Charles Hofterwood, André Netrorov, Lorenz Emton, Janela Borcon, Gulenado, Reflavintalit, Jemidoku, Noah Frangio, Dereyla Doğa, Matriz Aplina yer alıyor. Feya Bahçeli Kombide Altay Bayındır Kalede, Gustavo Henrique, Luan Perez, Bride Ol Osayi Samuel, Atilla Salahi, İrfancan Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Henrique, İsmail Yüksek, Jose King, e, Mikay, Batuşi yer alıyor 2.11'de. Yedeklerde İrfancan, Can, Eri Bayat, Serdar Aziz, Ezgi Can, Aloski, Jahan Petro, William Araoro, Minha Cilazahic, Ferdi Kadolu, Makuel, Crispu, Arda Güler, Enner Valencia, Emre Mor ve Lioge Rossi yedeklerde yer alıyor Fenerbahçe'de. Akdeniz'de dev tatbikat yapıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor değerli izleyenler. Akdeniz'de dev tatbikat yapılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yunanistan'da da katılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 15 ülkenin katıldığı Diana Manner Mavi Balina 2022 tatbikatı planlanan program içerisinde Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam ediyor. Tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsurları da bulunuyor. Haber Haber. Güncel. Akdeniz'de dev tatbikat. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yunanistan'da katılıyor. Akdeniz'de dev tatbikat. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Yunanistan'da katılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 15 ülkenin katıldığı Dinamik Mariner Mavi Balina 2022 tatbikatı planlanan program içerisinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam ediyor. Tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsuru da bulunuyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 15 ülkeden 8000 personelin katılımıyla düzenlenen Dinamik Mariner Mavi Balina 2022 tatbikatı devam ediyor. Tatbikata Yunanistan'a ait bir savaş gemisi de katılıyor. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 11 Eylül'de başlayan ve NATO'nun 2022'deki en geniş kapsamlı deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyan Dinamik Mariner Mavi Balina 2022, Gelecek Yıl NATO Mukabele Kuvveti, MWF, Deniz unsurlu Komutanlığı, MCC, görevini İngiltere'den devralacak Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 15 ülkeden 8 binası personel katılıyor. Tatbikatta 15 ülkeden 8 bin personel ile 50 gemi, 4 denizaltı, 32 uçak, 20 helikopter, haksungur, hankak ve bayraktar yağları, amfibi deniz piyade birlikleri, sat ve sas görev timleri ile kıyı birlikleri yer aldı. İlk iki gün Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndaki liman eğitimi ve koordinasyon toplantılarıyla başlayan tatbikatta, harekata hazırlık ve kuvvet entegrasyon eğitimleri, fiili silah atışları, su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, denizde denetim harekatı, bir harekatı, mayın harbi, elektronik har kara ve hava kuvvetleri müşterek eğitimleri gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında helikopterden zorlu bir manevra ile denizaltına malzeme ikmali yapıldı, senaryo gereği kaçak malzeme taşıyan bir gemiye sat komandolarınca operasyon yapılarak şükeliler etkisiz hale getirildi. Yine senaryo gereği TC-V gemisine saldırı düzenleyen 2 F-16 uçağı, gemiyi çevreleyen 4 Fırkateyn tarafından hava savunma sistemleri ile uzaklaştırıldı. Tatbikata ilişkin yerli ve milli üretim Türk Sancaktar çok maksatlı amfibi hücum gemisinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan harp filosu komutanı Tuamiral Hüseyin Tığlık, tatbikatın amacının NATO'nun birliğini ve bütünlüğünü göstermek olduğunu söyledi. Tatbikatta, Türk deniz gücünün NATO tarafından sertifikasyon faaliyetlerinin denetleneceğini ifade eden Tığlık, tatbikat tamamen gerçeğe dayalı olmayan, gerçek ile ilişkili olmayan bir senaryoya göre icra edilmektedir. Tatbikatın amacı da 5. madde ile ilgili değil artıcıyla 5 konusunda NATO usullerini, prosedürlerini işletmektir dedi. Bir gazetecinin, tatbikatta Yunanistan'a ait deniz unsurunun da bulunduğunu hatırlatması üzerine tırdı burada bir Yunan gemisi var, Flimmers. Bu tatbikatta onları burada görmekten çok mutluyuz. Bence onlar da mutlular. Çünkü birbirimizden öğreniyoruz. Deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bu iyi bir süreç diye konuştuk kat 22 Eylül'de sona erecek Anası Ve değerli izleyenler Bu haberimizi birlikte tarikhaber.com an haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz İsteminize yer alan reklamlara da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak diye de iyi akşamlar deriz. Hoşçakalın